Merhaba mutlakıcı ben. Yeni kiralık ortağımız Ümraniye Esenkent Mahallesi'ndeyiz. 2 artı birden oluşan 85 metrekarelik güzel bir dairemiz var. 7 katlı binanın 7. katında güvenlik kamerası olan, açık otoparkı olan güzel bir daire. İsterseniz bugün beraber gezelim.